Merhaba, ben Setenay Cankat. Bir çevre gönüllüsüyüm, bu da arkadaşım Mavi. Bir sosyal medya kampanyası düzenlemeye karar verdik. Mavi bana rehberlik edecek. Hadi siz de katılın bize.